Selamlar arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Öncelikle yeni karakter Lola hakkında konuşalım. Yıldız gücü gördüğünüz üzere sadece tek mermisi doluyken ekstra hasar veriyor. Bu da bu karakteri hasar verici kılıyor. 6 tane yıldız atıyor ve her biri 392 vuruyor ancak yıldız gücü ile bu hasar 509 a çıkıyor. Gerçekten çok güçlü. Ve aksesuar sembolü. Düşmanın artık aksesuar olup olmadığını arkasındaki aksesuar sembolünden anlayabileceğiz. Güzel bir özellik. Evet gelelim yeni kostümlere. Zaten videolarımı izleyenler çoğu kostümü orada görmüştür. Sızdırılan çoğu kostüm bu güncellemeyle geldi. Hala daha inanmayanlar varsa selam olsun onlara. Bu arada yönetmen buz kostümü, güç ligi kostümü ve hesaplaşma artı modu bu güncellemeyle beraber devam edecek. Son olarak da doğuştan kötü buz pinleri de animasyonlu olacak. Yearlar kulüp ligi vesaire ise Kasım'da gelecek eğer yine aksilik olmazsa. Denge değişiklikleri ise yine bir bug olabilir. Bu yüzden bunlar hakkında konuşmaya gerek yok. Bugünlük bu kadar. Katkıda bulunmak için kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz kafi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.